Arkadaşlar merhaba Ben böyle bir çiçek boyama metodu yapıyorum Şöyle hepsini beyaz döktüm Tabi buradan daha fazlası da var e, Hepsini beyaz döktüm Mor, pembe ve beyaz renk olacaktı Moru şöyle göstereyim Nasıl yaptığımı da söyleyeyim Fırça kullanmıyorum ama aralarında ufak tefek beyazlıklar var Onlar için fırça kullanacağım Önce şunu kullandım göstereyim. Rikinin akrilik boyası Mor rengidir bu Işıktan dolayı birazcık rengi tuhaf görünebilir ama normal bildiğimiz mor renktir. Ben şöyle bir şey yaptım. Şişenin içine biraz boya ve su koydum, karıştırdım. Karıştırdıktan sonra da şu şekilde gülü tutup şöyle içine sokuyorum, bir iki çeviriyorum. Ve çıkarıyorum. İçinde biraz daha beyazlık var. Çok az daha. Batıracağım. Şimdi hava kabarcıkları oluyor. Biraz gül girintili çıkıntılı olduğu için. Her yer tam bayanmıyor. Ee, ufak tefek fırça izleriyle, fırça darbeleriyle oraları da kapatacağım. Şunu da şöyle göstereyim. Sadece iki yerinde boya kaldı. Bu şekilde de. Bilirsiniz. Hepsini şöyle gösterebilirim. Hepsinin içinde ufak tefek var. Tek tek şöyle. Dediğim gibi beyazları ben komple beyaz döküyorum. Sonra sulandırıp istediğim herhangi bir rengi bu şekilde kullanabiliyorum. Şu top güllerim şu top güllerim beyaz olacak. Onun için onları ellemiyorum. Geri kalanında biraz daha döktüğüm güllerle pembe boyayacağım. Yine görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.